Merhabalar, ben Cevahirıldırım. Bu videoda Winchilde dökümanları toplu olarak bir seferde nasıl indirirsiniz? Ee, bununla ilgili bir örnek göstereceğim. Ee, gene dökümanlarımızın olduğu klasöre gidiyoruz. Ben folders'tan e, proses FME klasörüne gittim tekrar. Şimdi burada iki tane dökümanım var. Ben bu iki dökümanı seçip Actions'tan Download Dökümanı Compress File dediğimde bu dökümanları şu an OK'ya OK bastığımda zipli bir şekilde indirecek. Ee, bunu şöyle de yapabilirim. Buradan dokümanları arayıp örneğin doküman araması yaparak yıldız 0, yıldız yazdım. İçerisinde 0 geçen dokümanlar. Bu şekilde 78 tane çıktı. Bunların hepsini seçip Actions'tan tekrar Download Documents to Compress file diyebiliyorum. Ve OK'ya OK bastığımda bu dosyalar şu anda zipleniyor ve işlem tamamlandığında indirme yapacak. 28 saniye olduğu için biraz uzun sürüyor. Ve evet, dosyamız content. Zip diye oluşturdu. Ben bunu desktopa save dediğimde 28 megabaytlık indirme yaptı.